Pivot'te yapabileceğimiz görsel düzenlemeler hakkında bilgi verilecektir. Öncelikle yine fatura listesi veri kaynağını kullanarak e, hızlıca bir pivot oluşturalım. Pivotumuzda satırda tarih olsun cari firma bilgisi olsun sütunda ödeme planı bilgimiz olsun ve genel toplamı gösterelim. Bu şekilde geliyor bizim karşımıza. Fitli e, olarak da sadece satış faturalarının olduğu bir rapor hazırlayalım. Cari kısmını biraz genişletelim. Hızlıca bir pivot oluşturduk. Tarih kısmından grup detaylı göster diyelim. Ve gruplarımızda ve grup toplamlarımız da geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi görsel detay tabına geçiyoruz. Ve yavaş yavaş görselimizi ayarlamaya başlayalım. Öncelikle başlık kısmı. Başlık kısmı dediğimiz şu üst kısmı. Bu üst kısmında yapabileceğimiz düzenlemeler. Örneğin fontunu küçültebiliriz. Yazı tipimizi değiştirebiliriz. Koyu, eğik, altı çizgili yapalım. Şu şekilde altı çizgili geliyor. Gibi çeşitli düzenlemeler yapılabilir. İstersek yüzey yüksekliğini biraz daha düşürürüz. Daha sıkıcık bir şekilde gözükür. Gibi. Şuradan genel toplam demeyelim de net diyelim. Yine bu kısmın genişliğini daha okunabilir olsun diye 120 piksel yapalım. Biraz daha okunabilir hale geldi. Başlık kısmımızı bu şekilde değiştiriyoruz. Satır alanlarına gel geliyoruz. Satır alanları dediğimiz kısım şurada pivot'umuzun satırlarını gösteren kısım. Burada font'u küçültebiliriz. Biraz küçülttük. Yazı tipini değiştirebiliriz. Eğik yazmasını da normal yazsın isteyebiliriz. Yine e, hücre yüksekliğini biraz düşürebiliriz istiyorsak. Şu şekilde biraz daha sıkışık görünen bir rapor oldu. Grup toplamı dediğimiz kısım şurada grup toplamlarının olduğu gri bölge. Bu bölge üzerinde düzenlemeler yapabiliriz. Eğik yazabiliriz ya da eğik kaldırabiliriz Yazı rengini ya da arka plan rengini değiştirebiliriz. Mesela arka plan rengini değiştirelim. Şöyle koyu mavi yapalım. Şu şekilde bir mavi olsun. Evet bu şekilde gösterilebilir. Yine grup adını, grup adı dediğimiz kısım şurası. Tarihin olduğu kısım. Bunun başına sonuna karakterler eklenebilir. Mesela şu şekilde gösterelim grup adını. Biraz daha belirgin olsun istiyoruz. Gördüğünüz gibi grup adını da biraz daha belirgin hale getirdik. Genel toplam dediğimiz kısım toplamların gösterildiği kısımdır. En altta. Default kapalı gelir ve sağda. İstersek sadece altta gözüksün diyebiliriz. Ayrıca altta gözüksün dediğimizde kolonların toplamını en altta gösteriyor gördüğünüz gibi. Altta ve sağda göstersin dedi. Sadece sağda göstersin dediğimizde sütun toplamları, satır toplamlarını en sağda gösteriyor. Alt kısımda toplam gözükmüyor. Altta ve sağda olarak işaret dediğimizde de hem sağda gösteriyor hem de altta gösteriyor. Yine fontunu ayarlayabiliriz. Koi tipine şey yazı tipini ayarlayabiliriz font boyunu ayarlayabiliriz. İstersek daha büyük yazabiliriz. Şu şekilde gördüğünüz gibi daha da büyüdü. Koyu, eğik, alt çizgili gibi yazı stili verebiliriz. Rengini değiştirebiliriz. Toplam yazısını değiştirebiliriz. Net toplam diyelim buna. Net toplam. Yine aynı şekilde şurada da net toplam yazıyor. Hassasiyetini değiştirebiliriz. Örneğin Sadece tek sıratlı gözüksün dediğimizde bu şekilde gözüküyor. İstiyorsak da bir sistem parametrelerinden de alabiliriz. Genişliğini değiştirebiliriz. Burayı daha belirgin yapabilmek için genişliği biraz arttırabiliriz istiyorsanız. Şu şekilde genişliği daha da arttırmış olduk. Koşullu biçimlendirme kısmı da hücrenin içerisindeki verilere bakarak çeşitli biçimlendirmeler yapılabilir. Bu Excel dekine benzer bir mantıkta çalışıyor. Daha mantıklı olsun diye şimdilik tarih alanını kapatıyorum. Şu şekilde basit bir tablo oluşturalım. Ve bu tablo üzerinde çeşitli koşullar yaparak görsel detaylı oynayalım. Koşullu biçimlendirme ekranımızı açtığımızda geçerli olan kolonları soruyor soruyor. Yıldız bütün kolonlarda geçerli. İşte yaptığımız koşu. Şimdi i̇şte koşul yazıyoruz. Koşulu kolon isimlerine göre yaz, yazabiliriz. Örneğin ben şöyle bir koşulu yapmak istiyorum. G kolonu yani net toplam kolonu büyüktür sıfırdan ve G kolonu küçüktür 10000'den. binden. On, sıfırla on bin arasındaki e, veri olan satırların rengini değiştirmek istiyorum. Koy yapalım. Yazı rengi beyaz olsun, arka plan rengi de mavi olsun. Bir uygulayalım. Gördüğünüz gibi 0 ile 10.000 arasında olan net toplama olan verileri, veri satırlarını farklı bir renge boyalım. Devam edelim. Yeni bir koşul daha ekliyorum. Bütün kolonlarda geçerli. Bu sefer G kolonu büyük eşittir. 1000 ile g olanı küçüktür 100 bin arasındaki verileri farklı bir renkte gösterelim koyu olsun yazı rengimiz gene beyaz olsun arka plan rengimiz de portakal olsun gördüğünüz gibi ilgili koşula uyan bütün satırları boyadı. Son bir koşul daha ekleyelim. Yine tüm kolonlarda geçerli. Koşulumuz G kolonu büyük eşittir 10 bin 100 bin az. Yine koyu olsun istiyorsak farklı bir şey dövüste bizse altı çizgili yapalım bu sefer. Arka plan rengimiz de kırmızı olsun. Gördüğünüz gibi 100 bin liranın üzerindeki net toplam olan satırları hepsini rengini kırmızı yaptı. Koşullar sıralı çalışır. İlk hangi koşula uyarsa o hücreyi o koşulle uygun şekilde biçimlendirir.